O kararı verilmesinde çok isabetli bir karar verilmiştir. Niye? Hem hudutlardan uzak, merkezi bir yer, halkın, bürokratların Ankara'ya ulaşması, yani bir başkent olarak çok uygun. Ülkenin gelişmesinde büyük katkısı olacak. İletişimde büyük katkısı olacak. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geliyor. Büyük, güzel çalışmalar, fedakarca çalışmalar, Geceli gündüzlü çalışmalar sorucu 23 Sıram 1920'de Büyük Millet Meclisi'ni Açıyor. Ve meclisin başkanı seçiliyor. O günü Mutlu bir gün olarak Türkiye artık büyük aşamalar kaydetti. Meclisin alacağı kararlarla Kurtuluş Savaşları Planları yapılacak. Nasıl kurtulacağız? Ülke işgal edilmiş. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve en sonunda 15 Mayıs 19'da ülkeye İzmir'den, Aydın'dan, Manisa'dan ta kadar gelen Yunanlılar'dan nasıl kurtulacağız bunun planları yapılıyor. Birinci İnan'ın Savaşı Ocak 1921 İkinci İnan'ın Savaşı Nisan 1921 Sokana Sakarya Bey'den Muharremesi olması Sakarya Meydan Muharremesi 23 Ağustos 13 Eylül arasında 22 gün 22 gece süren amansız bir mücadele sonucu Sakarya Savaşları zaferle sonuçlanıyor. Bu Türk milleti için